avancılarında bilirse kimidir sanıyoruz gösterir mi asıl bu varlığın adı şeydi maşallah abi başka şey bilmiyorsun Soru alabilir miyim? Çankırı Valisi'nin adı. Çankırı Valisi'nin adı. Bunu bilse bilse misafir başarımız. Böyle yerine yapabiliriz. Çankırı Valisi'nin adı. Çankırı Valisi'nin adı. Çankırı Valisi'nin adı. Mühendilerin adı. Arif'a arkesi bir yolu var. Arsına mühendilerin adı. Allah'a bunu ala daha iyi biliriz. Kutu çavuş bülür. Ben anlamadım yani. yani ben Ya <gülüyor> karşı karşıya sığasınızı. Çavuş bilir. Zaten biliyor da. Sorası bozulsun. Atlas'tan başla. Aşağı Ya ki? Dur kapat.